Hepimiz hayatımızda boşluğa düşüp Kur'an'a, namaza, oruçlara, ibadetlere sarılıyoruz. Bir gayret içine giriyoruz ama bir süre sonra namazlarla, ibadetlerle hayatımızın değişmediğini, düzelmediğini, belki daha da kötüye gittiğini görüp ya ne oldu şimdi o kadar Allah için çalıştık ve şu halimize bak daha da sıkıntı olduk. Demek ki yanlış yapıyorum diye bıraktık. Bırakmaya meyil ettik veya şu an belki onun sancısını çekiyoruz. İşte tam da bu yüzden. Aslında bu videoyu çekiyoruz. Çünkü bu gerçekten temelde halledilmezse bütün o gayretin boşa gitme ihtimali çok yüksek. Şimdi şöyle düşünün. Bu işi yaparken yani ben namazlara başladım, oruçlara başladım. Ne bekliyorum? Ne istiyorum? İnsan belki de önce ilk bunu sormalı kendine. Ben ne arıyorum? Cenab-ı Hak kullarına sorumlulukları verdi. Bu işleri yapın dedi. Eyvallah. Ama bunu niye istiyor benden? Neden verdi? diye sorduğun da. Allah'ın aslında bu işleri lezzeti, mükafatı, hazzı hemen alalım diye vermediğini, bu işleri ebedi almamız için bizi hazırladığını görüyoruz. Dünyayı tanımlanan anlarken Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu dünya lezzet, ücret, mükafat yeri değil. Değil ki. Burası kulluk, gayret ve hizmet yeri diyor. Tam da çözülmesi gereken o noktaya geldik. Yani bu dünyanın vizyonu ne? Benim bu yaptığım ibadetlerdeki o merkez gaye ne dediğinde dünya mükafat almak için tasarlanmadı. Dünya çalışıp ebedi mükafat almamız için tasarlandı. Yani burası ebedi mükafatı alet edilecek yer. Ebedi mükafatın kaynağı. Bunu bize verecek yer değil. Böyle bir şeyin hükünatı yok. Biz gidiyoruz. Dünya gidiyor. Her şey ölmeye ve çürümeye bu dünyada mahkum. Ama biz bitmemesine talibiz. Dikkat edin. O yüzden Allah diyor ki bu performansı sergile. Çünkü senin için ebediyeti hazırladım ama Ebu Bekiller Ebu Cehillerin ayrılması lazım. Yani bu performansı hak edene vermek lazım. Yani bunu şöyle düşün. Bir sınav yaptığı zaman hoca hangisinin doğru, hangisinin yanlış, şık olduğunu biliyor. Bilinçli olarak yanlışları koyuyor ki arada doğruları bilen kabiliyetler ortaya çıkarsın. Heh, dünya her şeye erişip şöyle arkamıza yaslanıp oh deme yeri değil burayı iyi oturtmak lazım. Bu dünya şıkların içinden doğruları seçenlerin sonsuza hak edeceğini ölçmenin yeri oluyor. Yani hak edenini hak etmeyeni ayırmanın yeri. Dolayısıyla buradaki vizyonu bilmemek bakın şöyle bir tablo oluşturuyor bizim karşımızda. Bir adam futbolcu olmuş işte bir takıma sözleşme imzalamış girmiş artık demişler ki sen futbolcusun. Daha imza yatar atmaz hemen diyor ki benim arabam nerede? Benim evim nerede? Lüks, villalarım, saraylarım nerede? Nerede? Benim mükafatım ver Ya dur hele sen daha yeni girdin bu işe performans sergile. Tamam. Ama böyle devamlı böyle bir dürten hani yolculuğa çıkarsın çocuk hemen hep der ya işte baba ne zaman geleceğiz, baba ne zaman, ne zaman, ne zaman. Hemen yolu istemiyor aslında. Mesela hemen o mükafata erişmek. Heh. O futbolcuda gramponlarını giydi, formasını giydi, sahaya girdi. Hani nerede? Hani nerede? Ya bir dakika. Burası saha. Bak bunu yanla. Burası saha. Burası senin lüks, konfor, haz içinde yaşayacağın yer değil. Burası terleyeceğin yer. Terleyip terleyenlerin hak ettiği yere biz saray diyoruz. Köşk diyoruz. Lüks araba. Onlara verilir. Burada koşman lazım. Hemen bir iki adım böyle ısınıyor. Hani nerede? Hani nerede? Ya bir dakika sen bu işin niye yaptığını biliyor musun? Niye burada olduğunu biliyor musun? Bu formayı niye giydin? Biliyor musun? Bu saha niye var? Farkında mısın? Buranın amacını çözebildin mi önce? Onu anlamak lazım. Saray, saray, saraya bir dakika dur. Önce kabiliyetlerini bir sergile. Sahanın kurulma amacı hemen sarayı elde etmen, hazı elde etmen değil. Önce kabiliyetlerini sergilemen. Saha lezzet ve haz yeri değildir. Gayret ve meşakkat çalışma yeridir. Ücret ve mükafat yeri olan saray için. Aynısı. Dünya bir saha gibi. Sen kulluk formasını giymişsin ve hemen diyorsun ki hani nerede, hani nerede? Bir dakika dur. Buranın amacı ne? Bir önce bunu bir oturt kafan. Alemine bir yerleştir. O çocuk gibi hemen varalım, hemen varalım. Aslında hemen bir şeyleri ver, ver, ver, ver demek şu demek değil mi? Ya ben aslında namaz falan da istemiyorum ya. Ben hemen ücret. Allah'ım ben sana yapayım hemen ver benim ücretim. Daha niye ibadet ettiğini bilmeden, bu sistemin dünyanın neden kurulduğunu bilmeden, bunu sana emreden zatı tanımadan, bilmeden namaza koyulursan ne yazık ki ne namazın namazlığı kalır, ne o istediğin aradığın huzuru, lezzeti, mükafatı bulabilirsin, ne Allah'ı razı edebilirsin. Baktığın zaman her şeyinde kalır. O zaman biz şunu diyoruz. Bu dünya niye var? Bu dünyanın amacı ne? Önce bunu çok iyi oturtmak lazım. Sonra bu istediklerime kavuşacak mıyım? Evet kavuşacaksın ama burası bunun yeri değil. Sadece burada niye varım mantığını oturtmamak bile bizim ibadeti bırakmamıza bir sebep. Evet rahat etmek istediğini, lezzet almak istediğini, mükafatlanmak istediğini biliyoruz ben de istiyorum. Bizi yaratan biz bunu istemeden istedik bizim için ki o hepimizden daha iyi biliyor ama biz şunu bilmiyoruz. Bu dünya niye var? Ben burada ne yapıyorum? Bu namazı niye kılıyorum? Bunu bilmediğimiz için hemen bir şeyler olsun. Yani sahada topa bile vurmadan mükafatı isteyen adam gibi. Bir dakika ya. Burası benim kabiliyetlerimi sergilemem için tasarlanmış. Burası cennet gibi tasarlanmamış. Burası cennet olsun diye değil. Her istediğimi alayım diye tasarlanmadı. Bunu anlamam lazım. Burası benim Allah'ı tanımam ve onun için gayret etmem için tasarlandı. O zaman mükafat gelmemesinde bir sıkıntı yok. Hatta ben namaza durduğum zaman ne diyorum? Niyet ettim. Allah'ım senin rızan için diyorum. Bu ne demek? Ya Yarabbi ben seni tanıyorum. Bana neler verebileceğini de biliyorum. Sen razı olursan benim bütün meselem çözülecek. Sen razı ol Yeter. Demek, sana evet işte bu sonsuzun anahtarlarını o aradığını sana verebilir ama öbür türlü hemen ver, hemen ver. Ya benim namazla işim yok, oruçta işim yok. Aslında ben hemen o lezzeti istiyorum. O lezzet içinde bunu verecek bir Allah varmış, duydum. O'na alet etmeyi O'nun gücünden faydalanmaya çalışıyorum. Yani o futbolcunun sahaya girip, ya bizim sonuçta bu takımın başkanı milyarlarca dolar parası var, bana veremez mi araba? Ya verir de önce bir kendini bir göster, bir sergile, kabiliyetlerini ortaya çıkar, bir hak et. Bunu hak et, zaten verecek sana bunu. O arabalara bineceksin, sıkıntı yok. Ama sen hiçbir şey yapmadan o sahada bu kupayı kaldıramadın, bu lezzeti, bu evi, bu arabayı alamadığın gibi bu dünya sahasında da kabiliyetlerini sergile diye yaratılan bu alemde de hiçbir şey yapmadan hiçbir netice alamazsın. O zaman şunu demen lazım. Aslında ben Allah'ım seni kazanmak, senin için çabalamak, seni rızanı aramak için namaza durdum demek yerine direkt şunu de yani namaza durduğun zaman niyet ettim. Allah'ım ev almak için namaz kılma yap. Direkt böyle başla. Hani Allah'a karşı hiç olmazsa samimi ol. Yani de ki ya, ya niyet ettim. Allah'ım sevdiğim kıza kavuşmak için namaz kılmıyor. Çünkü sen Allah'ı ve Allah'ın sana vereceği sonsuzu için bunu yapmıyorsun ki bu dünyada işlerin sıkıntı gidiyor. Burası senin cennetin. Burada her şeyi alacağın yer bura. Öyle kotlamışız kafamıza. Allah da bunu verebilecek potansiyelde. E namaza ona kılayım. E bu dünyada her şeyi bana versin. Burası dedik ya bunun yeri değildi ve sen de niyetinde aslında Allah'ı kazanmak veya bu ibadeti yapmak gibi bir derdin de yok. Hemen bir şeylere kavuşmak. O zaman samimiyet bence şu bir samimiyette niyet ettim. Allah'ım ben senin için falan yapmıyorum bu işi. Namazı ibadeti senin için yapmıyorum. Benim derdim bu değil. Yani ben bu dünyada cenneti yaşayacağım. Yani ben öyle çalışmadan istiyorum yani. De. Ama Allah için yapılan işlerde niye olmadı denmez. Çünkü Allah içindir o. Ve o ev araba arsa almak için yapılmaz. Bu gayret yeridir. Hemen mükafat beklenilmez. Zaten senin gayretini zayi etmeyen bir zat için yapılıyordur. Ve o belki bu dünyada ama muhakkak ahirette sonsuz bir alemde aradığını sana verecektir. Dolayısıyla burada ekersin. Ahirette mahsulünü yersin. Burada bir elhamdülillah dersin. Ahirette o elhamdülillahın meyvesini yersin. O zaman oturtalım. Bu dünyanın vizyonunu iyi öğrenmek lazım. Namazı niye kıldığımızı iyi öğrenmek lazım. Beklentilerimizi dünyaya sıkıştırmamak lazım. Bu namaz sonsuz için kılanır. Sınırlı için değil. Özet bu aslında. Bu namaz ebediyet için kılanır. Bu oruç ebediyet için tutulur. E bugün gelmedi. E, gelmez bu sınırlı dünyada ebediyet gelmez ki zaten. Ama Allah dediğin zaman niyet ettim Allah'ım senin rızan için. Bak ebediyeti verecek zaten kapıları. Onu kazandın, onun rızasını aldın. Arkanı ona yasla. Bak kapıları açıyorsun şu an. Ama gelmedi. Burada gelmeyecek. Burada gelmeyebilir. Olabilir. Bak peygamberimiz Aleyhisselam'a gelmiş mi her şey? Gelmemiş. E bakıyorsun peygamber düşmanı Hz. Musa'nın karşısına dikilip ben öyle bir peygamber göndermedim diye. peygamber gönderen bir ilah olduğunu düşünen bir Firavun. Bakıyorsun elin altına koca Mısır var. Şimdi hesap et. Allah kendi düşmanlarına Mısırı verecek kadar kerem sahibi, dostlarına Rasullaha en sevdiği kuluna bakıyorsun hiçbir şey yok neredeyse dünyem yandan yani bunu bir deli bile yapmaz haşa kötü bir ilah tanımış oluyorsun ki o zaman hiç kimse yapmaz bunu bir aksız adam bile düşmanla bu kadar iyi davranıp dostunu böyle yermez o zaman Mısırın Mısır ötesini Rasullüah hazırlamış demek zorundas. Ha, Rasullüah şu an Mısırın ötesinde bir meyveyi yemeye başladı Ölüm Müslüman için böyle değil mi? Sen Müslümansın Allah için yapıyorsun, ve sonsuzun anahtarları için yapıyorsun, e Mısırın Karitesini alacaksın yani. Zayi olmasın. Merak etme.